Herkese yeni videodan selam hüküm arkadaşlar ben Muhammed'in bir hoş geldiniz Bugün Dokuzda bir tek soru daha vayda yarışma moda oynayacağız hemen seyretiyle geçelim ya, Bu arada size arkadaşlar indirebilirsiniz seyreti paylaştı aradan Güzel üçte üç Direkt üçte üç güzel Hadi bakalım Direkt hızlı da geçmek istiyorum Güzel burada sert atmamız lazım Şöyle mesela Şöyle misine Şöyle misine öyle öylemisine. Güzel. Bak o düşmedi. Bak. Dişti be. Güzel. 8'de 8. Baba yine affetmedi Güzel barağa geldik. Burada hemen Bir tane atışım şimdi boşa giderdi. Şöyle bir attım. Şöyle bir attım. Şöyle batayım, atayım. Şöyle batsak. Mağaba. Çökteniz zaten tekrardan 3'teyiz. Bakalım neler olacak. Şöyle batsak. Bak olmadı. Şöyle bir atsam yine olmadı. Uyuyor musun sen? <gülüyor> Takti çözdük sayılır. Reklama gitme bak. Ben rek çarpıya basıyorum reklama gidiyor ya. At şunu. Şunu at. Girsene ya. Ne girmiyor? Oyun z <gülüyor> oyun. <gülüyor> Ama şu üç şans yok bizde ya. Çok şanssız adammışım ben ya. Hım. aynı aynı şey yaptım az önceki yine ha. Aynı şeyler. Yobruk hepsini atarız sonuncusunu atamayız. İmkanı <gülüyor> yok kocam. Biz bugün bu oyunu bitiremeyiz. Oyunuz oyun ya. Bak bunu şimdi adamıyla zaten. Nedir'im? Bak az önce 3-3 üç attık. Ha, ah, hemen geçtik yine. Ne yok oğlum 3 attık. Mesela. Hadi bakalım. Oyunu bırak ya, Allah'ım ya. Şişt. Ya oyun sayında ilk bu işte ya. Başlık çıktı bildiğin ya. Şişt. Bak, az önce 3'te 3, 4'te attım şimdi kaçta kaç attım? Aynı taktik. Aynı taktikte 1'de 1. Ya hiç şans yok bir tane bile şans yok bizde ya Ulan yüz ya. Ulan bir tane Bir de bak yine oyun kendi kendine attı ya Ya abi Hiçbir şans olmaz bizde ya Bak Bak Ya oğlum Abi bir defa Abi çok şanssız Adammışım ben ya Öf. Ya aynı şahane aynılarını yaptım. Evet dördüncü aşamaya geçelim. Bak, bak, Bak bak. Yani belki de o orda iki defa o ortada ikini biz. Atsaydık şu an o filmi geçmiştik ya. Bak. Bak. Hep o tahtalardan döne dönün sekip sekip dışarı çıkıyor. Şans yok bize arkadaşlar. Şans sıfır bizde sıfır ya. Bak. Ya bak Allah. Şuna bak yani. ya. 5 millet 5 dakikada bitiriyor oyunu. Bizde sıfır şansı olduğu için bit Bak. Bak. Bu ne tahtadan sekti? Abi tahtadan sekip sekip dışarı çıkıyor. Atamıyoruz. 4-5 defa aynı şey yok. Bak. Yine tahtadan sekti. Ben sonunda Aynı şeyleri yaptım az önce niye aynı şeyden Az önce yaptım niye eline girmişti bak üç attık Bu direk şu köşelerden başlıyorum Hah Bundan geçtik şunları ya Beş Tamam bunlar kolay bu kolay İnşallah Devrilmedi bak. Devril. Şş. Hadi bakayım. Burada hızlı tamamlayalım geçelim hadi. Bu zor gibi geliyor. Sizler zor gibi görünümlü. Basit bir atış olmasın bu. Evet biraz öyle gibi ama. Şş. Allah'tan üçten başlamaz artık alttan başlayacağız o da güzel. Bugün bu bölüm bitiremesek bir akşam diğer bölümü yüzünüzü bitireceğiz de. atmadım atmadım ne deme zaman attım bu çok zor kesin ha öyle geliyor bak şöyle bir çaptırıp atsam mantıklı şöyle bir atsam şu yanman atsak şöyle bir atsam şöyle bir atsam olmadı şöyle bir işte bu güzel tamamladık <gülüyor> ki benden oha bu çok zor kesin yaa aha olu aha 3 düş bak hepsini tak tak attık bunu atamadık görüyormu hepsini tak tak attık son ikisini 3 ateş kalanmını atamadık ya. hepsine bildiğin 6 da 6 yaptım son ikisini atamadım Gir. Girmedi. Oğlum girmedi deyince giriyor lan. Kesin yine yapamayacağız bakın. Dikkatli izin yapamayacağız. Bence yapamayacağız bu sefer. Bak. Şans bizden yana olsa belki yaparız. Ciddi söylüyorum. Şans yok arkadaşlar bakın. Biri girdi. İkide girdi. Aha üçte girdi. Oğlum sonlarda... Bak bu sefer bunu tamamlayacağız. Tak. Tak. Olmadı. Tak. Tak. Dörtte doğru tutmam lazım. Bak, hep birinde böyle takılıyorsun işte ya. Yani Diğer tarafa tak tak atıyorsun, bir tanesine takıldığı zaman olmuyor. O zaman yine bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Şu reklam geçsin mi? Bak. Bu sefer şu altı yediyi geçemeyeceğiz bence. Çünkü yedin olma da çok zor. Çünkü ben bazıları bazılarını. Atamıyoruz onu. Yani çünkü baya deniyorlar biz tekte geçecek hediye. Atamadık oğlum. Atamayacağız atamayacağız. Bak ortaya attığım zaman arkadaşlar yana geçiyor. Tamam. Demek ki ortaya atmamız lazım. 12'deki 13 dakikalık video. Arkadaşlar video 12 dakika geçti. Kapatacağım çünkü. Yükümümüzü zor oluyor. <gülüyor> tamam. Güzel attık ya. Bu sefer 7'ye kaçacakmışız gibi geliyor. Şöyle bir attım. Güzel. Bir de şöyle batsam Çok sert attım. Şaka be. Yine atamadık. Attı anam. Attım. Şuradan atar mıyım? Şöyle bir attık be. Çok güzel. Şu 8 ile geçtik mi 9'dayız. Oğlum bu 8 kolay da biz atamıyoruz. Ciddiyim ha 8 çok kolay. Bak buna takılacağız. Biliyorum onu. Bak. Orada iki defa kaçırmasaydık onda. Geçmişi 8'i ya. Öfff. Bırak ya. Neyse arkadaşlar video bayağı uzadı. Bugünlük bizden bu dersin arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağı kısa kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu serinin devamını gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.